Briefing Odası'na hoş geldiniz. Gündemin önemli dış politika ve güvenlik konularının masaya yatırıldığı Briefing Odası'nda her hafta bir konuda sizlere briefing veriyoruz. El aldığımız konuları tartışmaya değil anlamaya, konuşmaya değil analiz etmeye, izlemeye değil öngörmeye çalışıyoruz. Özgün ve dinamik formatıyla Briefing Odası yine başlıyor. Az sonra tekrar birlikteyiz. Evet, briefing odasının bu haftaki konusu Mali. Mali, Afrika'nın en büyük ülkelerinden bir tanesi, bizim gündemimize gelmesinin ise iki tane nedeni var. Bir tanesi Fransa tarafından işgal edilmesi yakın zamanda, ikincisi ise bizim de faydalanabileceğimiz çok önemli dersler. Bunların başında sınır güvenliği ve bir ülkede yaşanan krizin başka ülkelere nasıl taştığı sorunu. Bu nedenle Mali'yi gündeme aldık ve bugünkü programımızın özeti şöyle, dünya gündemiyle başlıyoruz. ...jeopolitik bakışla yine özgün konularını ve jeopolitik pozisyonunu anlatacağız. Mali'nin ardından zaman tüneliyle krizin arka planını anlatacağız. Uzman görüşünde bugün araştırmacı yazar İbrahim Tığlı bizle birlikte olacak. Ardından önemli aktörlerle Mali'deki asıl oyuncuları göreceğiz. Risk analiziyle birlikte şu anda masada neler var, neler Mali için sorun yaratıyor. Bunları tartıştıktan sonra sosyal medya raporuyla farklı bir boyut açacağız Mali konusunda... Ve her zamanki gibi gelecek senaryolarıyla programımız son erecek. Şimdi dünya gündemiyle devam ediyoruz. Tunus'ta muhalif siyasetçilerden Şükrü Bleyd'in 6 Şubat'ta suikaste kurban gitmesinin ardından sular durulmuyor. Suikastin ardından hükümeti istifaya çağıran ve yeni bir teknokratlar hükümeti kurulması gerektiğini söyleyen Başbakan Hamadi Civali'nin teklifi kabul görmedi. Cibali'nin teklifine karşı nahta lideri Raşit Gannouchi de Cibali'nin de dahil olacağı teknokrat ve politikacılardan oluşan karma bir hükümet formülü üretmişti. Ancak Cibali bu teklifi reddederek istifa etti. Gelişmeler Tunus'ta nahta partisi içindeki ayrışmanın giderek netleştiğini gösteriyor. Öte yandan siyasi kriz ekonomik açıdan zor durumdaki ülkeyi daha da zora sokunca kredilendirme şirketi Standard Poor's da siyasi riskleri gerekçe göstererek Tunus'un kredi notunu düşürdü. Anayasa yolunda ilerleyen Tunus artık hem siyasi hem ekonomik krizde yüzleşmek zorunda kalacak. Pakistan'ı esir alan mezhep savaşı cumartesi günü gerçekleşen patlamayla yeni bir düzeye erişti. 2200 tonluk bomba dolu bir su tankeriyle Guetta şehrinde şiirlerin yoğun olduğu bir bölgeye saldıran Militan 89 kişiyi öldürdü. Yaşanan bu olay üzerine cemaat liderleri sorumlular bulunana kadar ölülerini gömmeyeceklerini açıkladı. Pakistan güvenlik güçlerinin olayın failleri olduğunu söylediği 4 kişiyi öldürmesinden sonra ölülerini gömen liderler protestolarına devam etti. Ülkede Şii-Sünni gerginliği bu saldırıyla birlikte ciddi boyutlara ulaştı. Pakistan'da gün geçtikçe daha ölümcül bir hale gelen mezhep savaşı ülkedeki siyasi yapıyı da işleme hale getiriyor. Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry ilk resmi yurtdışı ziyareti çerçevesinde 1 Mart'ta Türkiye'ye gelecek. Kerry'nin Türkiye ziyaretinde Suriye ve Irak konusunda iki ülke arasındaki görüş ayrılıklarının masaya yatırılması bekleniyor. Türkiye, ABD'den Suriye konusunda daha aktif olmasını isterken, ABD ise Suriye muhalefetini tam olarak tanımadığı gerekçesiyle yavaş davranarak risk almamayı tercih ediyor. Ancak ABD yönetimi üzerinde son günlerde Suriye konusunda Washington'da da baskı oluşmaya başladı. Bu nedenle ABD'nin tavrını değiştirme ihtimali ortaya çıkıyor. ABD ile bir diğer konuysa Türkiye'nin bölgesel Kürt yönetimi ile yakın ilişkileri. ABD bu ilişkinin Irak merkezi yönetimini zayıflatmasından şikayetçi. Türkiye hem siyasi hem de ekonomik nedenlerle bu konuda geri adım atmamaya kararlı görünüyor. Briefing odasında Mali'yi konuşuyoruz, Mali'yi anlatıyoruz. Hemen Mali'nin künyesiyle yine başlayalım. Mali yaklaşık 16 milyon civarında nüfusu var ve yüz ölçümü Türkiye'nin bir buçuk katı kadar. O yüzden son derece büyük bir ülke ancak nüfus tamamen ülkeye dağılmış durumda. Detaylarını zaten ekranda da görüyorsunuz. Ben hemen kısa bir bilgi geçeyim bununla ilgili. Mali'de birçok etnik grup var. Mali'deki etnik grupların bir kısmı en önemli kısmı daha doğrusu Tuarekler. Muharekler sahilin göçebe halkı o yüzden de ülkede ciddi bir istikrarsızlık kaynağı olarak var oluyorlar. Ama asıl ülkedeki diğer yarısı Mande denilen daha Afrika kökenli siyahlardan oluşuyor. Ülkede Fransızca ve yine yerlilerin konuştuğu Bambara dili ki en çok konuşulan dil bu hakim diller. Ülkenin ekonomik durumu son derece kötü, toplam 11 milyar dolarlık bir milli gelirden bahsediyoruz. Karşılaştırmak gerekirse maalesef milli gelirleri Türkiye'nin 75'te biri kadar, kişi başına düşen milli geliri ise Mali'nin Türkiye'nin 16'da biri kadar, altın ve döviz rezervleri ise çok daha kötü durumda. Ülkede en önemli ihracat kalemleri pamuk, altın ve canlı hayvan. Bunlar Malin'in künyesini oluşturuyor, şimdi jeopolitik bakışla devam ediyoruz. Evet Mali denilince ilk akla tuarekler geliyor dedik. Zaten bugünkü krizin kaynağındaki en önemli noktada tuarekler. Hemen ekranda belki görüyorsunuz şu anda mavi kıyafetiyle tuarekleri görüyorsunuz. Tam anlamıyla Mali'yi anlatan bir fotoğraf diyebiliriz bu. Jeopolitik bakışta önce çölün sahiliyle başlayacağız. Ardından tarihsiz toplum, sömürge geçmişi, insan ve coğrafya ve hemen maceramıza Mali maceramıza devam edeceğiz. Burada Mali'den bir fotoğraf görüyoruz. Hemen bir sonrakine geçelim ve Mali'yi tekrar gündem alalım. İşte Mali'nin en önemli, Mali'yi oluşturan en önemli noktalardan bir tanesi sahil. Sahil dediğimiz kelime Türkçedeki sahil aslında kelimesi. Sahilden kastettiğimiz şey Sahra Çölü'nün etrafında yer alan yani çölün sahili olan bölge. İşte bu çölün sahilinde yaşayan İnsanlar e, genel olarak bütün kıta boyunca e, antik çağlardan beri ticaretin kaynağı olmuş. Çöle hayat veren, bütün Afrika'nın e, kuzeyini oluşturan en önemli kaynak olmuş. de bir sahil ülkesi bu anlamıyla. Çölün sahili diyebiliriz. Sahilin uzunluğu 5400 kilometre. Burada sayısız krallıklar yer aldı. Mali'deki öne çıkan buradaki kilit şehirlerse en başta Timbuk'tu. Birçok masala, şiire hatta tekerlemeye Konu olmuş olan Timbuktu ve bunun yanı sıra Gao ve Cenne gibi şehirler tarih boyunca hep öne çıkmış şehirler oldu. Bu Sahra'da, Sahra aynı zamanda çok önemli bir ticaret merkeziydi. O yüzden de en çok ticareti yapılan şey ise baharat, tuz ve köleydi. Hemen burada bir camiyi görüyoruz. Mali'nin Çamurdan Camisi. Bu son derece meşhurdur bu fotoğraf. E, bu Mali'de 13. yüzyıldan beri e, ayakta kalan çamurdan yapılmış bir cami Cenne şehrinde yani cennet e, Türkçesi cennet olan e, şehirde yer alıyor. E, dünyanın en güzel e, mimarisi en farklı şehirlerinden biri. Bu da aslında Timbuktu'nun nasıl bir e, medeniyet merkezi e, olduğunu gösteriyor. Çünkü 13. yüzyıldan itibaren Mali İmparatorluğu bu bölgede kuruldu ve bütün sahil ve sahra ticaretini Yöneten bir merkez olarak başta Timbuktu olmak üzere tam bir zenginlik kaynağı, refah kaynağı ve her yana zenginlik saçan bir ülke haline gelmişti. Hatta bir anekdot aktaralım burada. Derler ki o dönemde Timbuktu'da tuzun ağırlığı kadar altın verilirmiş. Bir kilo tuz bir kilo altına eşdeğermiş. İşte böyle bir zenginlik merkeziydi Timbuktu. Timbuktu'dan bahsetmişken hemen belki kısaca burada sömürge geçmişinden biraz da bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü bu dönemde özellikle 13-14. yüzyıllarda dünyanın en önemli şehirlerinden olan Timbuktu 15. yüzyıldan itibaren önemini kaybetmeye başladı. Tam da bu dönemde az önce bahsettiğimiz zenginliğin yerini bir borç problemi aldı. Hatta bir örnek vermek gerekirse yine 1515 yılında bütün Timbuktu'daki halkın önde gelenleri, elitleri Venedik, kumaşlarına, Venedik kumaşlarını satın alıp ödeyemedikleri borçlar nedeniyle tamamen Avrupalı tüccarlara ve Kuzey Afrikalı Magripli tüccarlara borçlu hale gelmişlerdi. Bu dönemden sonra coğrafi keşiflerle beraber Afrika'da deniz yolunun açılmasıyla beraber Timbuktu ve Mali daha doğrusu sahil ticareti önemini kaybetti ve böylece Mali yavaş yavaş küçülmeye, yavaş yavaş o eski cazibesini kaybetmeye başladı. Ve bu arayı hızlı geçtikten sonra hemen 1800'lere geçiyoruz. 1828 yılı önemli bir tarih burada. 1828 yılında ilk defa bir Avrupalı efsane şehir Timbuktu'yu bizzat görüp Gidip Avrupa'da Timbuktu'nun güzelliğini anlatmıştı. Daha sonrasında daha sonrasında Mali'de sömürge yönetimi başladı. Fransızlar bütün Batı Afrika'yı sömürgeleştirdikleri gibi 19. yüzyılın ortalarında Timbuktu'yu, Timbuktu'nun yanı sıra Mali'yi ve bütün Batı Afrika'yı işgal etmeye, sömürgeleştirmeye başladılar. Timbuktu'nun bu sömürge hikayesi oldukça uzun sürdü. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ancak Timbuktu bağımsızlığını kazanabildi. 1960 yılında Modibo Keita ile birlikte kansız bir şekilde Mali bağımsızlığını aldı ve böylece bağımsız bir ülke haline gelmiş oldu. Burada hemen insan ve coğrafyasından ben bahsetmek istiyorum Mali'nin. Mali'nin nüfusu son derece bize şu krizle ilgili fikir veren önemli bir nokta. Çünkü ülkenin yaklaşık nüfusunun %10-15 civarı ülkenin kuzeyinde yaşıyor. Geri kalanı güneyinde yaşıyor. Yani ülkenin e, dağılımında, nüfus dağılımında ülkenin coğrafyasında önemli bir sıkıntı var. Bu sıkıntının kaynağı da e, söylediğimiz gibi e, başta göçebe topluluklar ve yine ülke ülkedeki kuraklık ve ülkedeki önemli e, problemler. Yine ticaretinden belki bir kalem bahsetmek gerekir Mali'nin. Mali'de en önemli yine gelir kaynağı altın altının yanı sıra tuz pamuk e, ve e, Mali'nin Denize çıkışın olmaması en büyük problemi. Denize çıkış olmayan Mali maalesef şu an için en büyük krizini yaşıyor. Bunun içinde ticari olarak tam anlamıyla ölü bir dönem yaşıyor. Şimdi bir reklam arası vereceğiz. Reklam arasından sonra zaman türüyle programımıza devam edeceğiz. Çölün sahili Mali'nin kralı Mansa Musa'nın Mali İmparatorluğu'ndan bugüne birçok macera yaşandı. En son sömürgecilikten bahsettik. Sömürgecilikten sonra ise modern Mali yavaş yavaş kendisini oluşturmaya başladı. Yakın zamana kadar Mali Afrika'nın en önde gelen ülkelerinden biri olarak özellikle demokrasi noktasında önde gelen ülkelerinden biri olarak görülüyordu. Ancak peş peşe gelen sorunlarla e, ciddi bir kriz yaşadı. Hemen ben konu başlıklarımızı söyleyeyim. 92 seçimleri, 2012 askeri darbesi, Kaddafi'nin düşüşü, Azavad'ın bağımsızlığı, Birleşmiş Milletler kararı ve Fransız işgali ve bundan sonra ne olacak? İşte bunlar bugünkü başlıklarımız ve zaman tünelinde hemen bu konuları gündeme alacağız. Evet hemen 92 seçimleriyle başlıyorum. 92 seçimleri kritik bir dönüm noktası çünkü bu tarihe kadar demokrasinin beşiği demokrasinin en önemli örneği model ülkesi olarak görülüyordu Mali ancak 92'den sonra bir darbeler ülkesi yavaş yavaş darbeler ülkesi haline gelmeye başladı. 1961'de darbe yaşanmıştı, 92'de karşı darbe. Daha sonra demokrasi yavaş yavaş kurumsallaşmaya başladı. Ee, seçimler yapıldı. Seçimlerin ardından Mali tekrar e, bir demokratik e, ülke olarak e, kendisini oluşturmaya başladı. Ancak bütün her şeyin e, dönüş noktası Libya'daki krizle gerçekleşti. Libya'daki kriz ve Kaddafi'nin düşüşü. Bütün bölgeye örnek olarak gösterilen Mali burada e, hiç beklemediği bir darbe aldı. Çünkü Kaddafi'nin e, Tuarek'lerle, ülkenin kuzeyinde yaşayan göçebe Tuarek'lerle arası son derece iyiydi. Ve kendi ordusunda Afrikalı askerler olarak bizim Libya krizinde tanıdığımız askerlerin büyük çoğunluğu aslında bu Tuarek'lerdi. İşte Tuarek'ler Kaddafi'nin düşüşünden sonra bir yandan hem çok iyi eğitimli olduklarından hem de ellerinde para olduğundan ve aynı zamanda silah olduğundan hem Nijer'in kuzeyinden hem Cezayir'in güneyinden e, ülkeye girdiler, Mali'ye geri döndüler ve Mali'ye geri döner dönmezle Mali'de iki e, hareketi güçlendirdiler. Bunlardan bir tanesi Mali'nin kuzeyinin bağımsızlığını isteyen Azavat Kurtuluş Hareketi'ydi. Bu Tuareg Milliyetçisi olarak tanımlanan bir hareket. Bu hareket son derece güçlendi. İkinci hareket de e, yine bölgede faaliyet gösteren İslamcı Ensarüdin Hareketi'ydi. Böylece Tuareklerin derinleştirdiği kriz tam anlamıyla bir e, ülkede e, ülkeyi içinden çıkılmaz bir krizin içine soktu. Çünkü Tuarekler kuzeyden saldırıya geçtiler ve ülkenin kuzeyinde bir bağımsızlık ilan ettiler. Tam anlamıyla meydan okudular Mali'deki merkezi hükümete. İşte tam buna cevap olarak 2012'de bir darbe yaşandı. 2012'de yaşanan darbenin nedeni ülkedeki askerlerin bunun başında da Sanoko denilen bir albay vardı. Yani düşük rütbeli bir, çok derece düşük rütbeli alttan gelen bir dalgayla e, askerler e, bu devlet e, güvenliği sağlayamıyor. O yüzden de biz yönetime el koyuyoruz diyerek e, yönetime el koydular. Böylece 2012 önemli bir e, krizin başlangıcı oldu ve böylece ardı ardına artarak devam etti bu kriz. Ardından Azavat yani Tuarekler'in ülkesi bağımsızlığını ilan etti 6 Nisan 2012'de. Buradaki temel sorunlardan bir tanesi de göçebe olan Tuarek'lerin ve bütün coğrafyaya yayılmış olan Tuarek'lerin. Burası da son derece önemli çünkü Tuarek'ler sadece Mali'de değil Cezayir'de, Nijer'de, Libya'da yaşayan göçebe bir halk. Bu nedenle de bunların ulus devlet sınırları bunları sınırlandırıyordu. O yüzden de kendilerine bir vatan oluşturmaya, bir ülke oluşturmaya çalıştılar ve bağımsızlık ilan ettiler. Kriz bir adım daha ileri gitti. Bunun ardından... Azavad'ın bağımsızlığının ardından bir iktidar boşluğu oluştu. İktidar boşluğunu ise bölgedeki İslamcı örgütler doldurdu. Bu örgütlerin bir kısmını aktörler kısmında gündeme alacağız. Bunun ardından da merkezi hükümet ülkeyi kontrol edemez hale geldi. Tam anlamıyla kuzeydeki isyancılar, Tuareklerle İslamcılar birleşerek ülkenin kuzeyini tamamen ele geçirdiler. Güneydeki başkente doğru indiler. Hemen ardından da Birleşmiş Milletler bir karar çıkardı. Birleşmiş Milletler'in kararının ardından ülkede ECOVAS denilen bölgesel bir örgütün gündeme getirdiği ülkenin e, yapay başkanı diyelim yapay başkanı Fransa'yı ülkeyi işgal etmesi için davet etti. Ve böylece Ocak ayında bu yılın Ocak ayında Fransa Mali'yi işgal etti ve böylece kriz bir adım daha ileri gidip derinleşti. Şu anda bulunduğumuz durumu da bahsederek ben hemen konumuza döneceğim. Şu andaki durumumuz şu. E, dün Fransa'nın Savunma Bakanı bir açıklama yaparak birkaç hafta içerisinde ülkeyi terk edeceklerini açıkladı ve böylece aslında Fransa'nın işgalinin de e, bir şekilde sonuna gelmenin gelmesinin yakın olduğunu Bismarck'ta görmüş olduk. Ancak sorunlar büyük ihtimalle ülkede kalacak. Evet konuğumuz şu anda hattımızda. İbrahim Bey iyi geceler. İyi geceler. Ee, İbrahim Bey bugünkü programımızın konusu Mali. Ee, Mali konusunda hemen ben e, kısa bir soruyla başlıyorum. E, şu anda bir kriz yaşıyor Mali. E, şu andaki krizin nedenini bize e, anlatabilir misiniz? Aslında şu andaki krizin temel nedeni Fransızların operasyon yapması diyebiliriz. Çünkü daha önce e, mesele bir tuarek sorunuydu. Şu anda bölgesel bir soruna Daha sonra da bir küresel soruna dönüştü. E, Fransa'nın operasyonu aslında krizi daha da derinleştirir hale getirdi. Yani Fransa operasyonu e, ilk önce bağımsızlık hareketini hareketi olarak çıkan Tuarek hareketini e, farklı bir kriz düzeyine mi taşıdı? Evet bölgesel kriz hatta bu bölgesel krizi bir küresel krizi dönüştürdü diyebiliriz. Çünkü e, Tuareklerin e, bağımsızlık diye bir düşüncesi vardı Azavat ve darbe olduktan sonra da e, başta Fransa olmak üzere ABD olmak üzere Azavat devletinin kurulabileceğine sıcak bakıyorlardı. Fakat İslamcıların o bölgede hakim olmaya başlaması... Fransa'nın da tepkisine neden oldu. Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa ikisi işbirliği yaparak e, İslamcılara karşı bir operasyona giriştiler ve şu anda e, İslamcıları e, Kidal, Goa ve Timbuktu şehirlerinden e, geri aldılar ve bu İslamcılar şu anda e, tamamen sınır bölgelerine çekildiler ve e, bundan sonra bir burkaş taktiği daha ziyade bir gerilla taktiğiyle mücadelenin her iki taraf açısından da devam edeceğini görüyoruz. Peki şu anda Fransızlar çekilmekten bahsediyorlar. Dün Savunma Bakanı iki hafta içerisinde, birkaç hafta içerisinde çekilebiliriz dedi. Sizce Fransızlar krizi çökerek, çözerek mi geri çekilecekler yoksa bu krizin siyasi boyutları hala duruyor mu? Bunu nasıl yorumlarsanız Fransızların çekilmesini? E, siyasi boyutları hala duruyor. Hatta şöyle bir durum var. Evet. Mali ordusunda üçlü bir konsey var. Birisi eski devlet başkanının askerleri, ikincisi bu Sarabon'un adamları, bir de İslamcı kanat var. Bunlar daha sonraki bir süreçte Mali'de bir darbe gerçekleştirme durumları var. Mali'nin siyasi istikrarsızlığının devam edeceği şu anda görülüyor. Fransa'nın çekilmesinin nedeni ise şu. Birleşmiş Milletler'in bölgede kalması istiyor. Afisma'nın daha da güçlendirilmesini istiyor. E, Fransa özellikle e, Bamako civarında bir üs kurmak istiyor. Amerika Birleşik Devletleri ise Nijel sınırında bir üs kurmak istiyor. Zaten üs kurmaları demek e, normalde e, Fransız askerlerinin o bölgede kalıcı olarak da olması bir anlamsızlaştırıyor. Bu yüzden Fransa'nın üs olarak bulundurması daha çıkanlarına uygun geliyor. Bu yüzden de Savunma bakanı söylediği bu. Çekilmesi. Fakat tamamıyla Mani'den bir çekilme gerçekleşmeyecek. Evet e, İbrahim Bey çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. E, şimdi önemli aktörlerle devam ediyoruz. Evet Mali'deki önemli aktörlerle programımıza devam ediyoruz. Önemli aktörlerin hepsini bir arada görüyoruz. Burada Bilal Ag, Bilal Ag, Şerif, Iyad Ag, Gali, Ömer Mahamaha ve diğer aktörlerimiz hemen tek tek bunları size aktaracağız. Ve sonra programımızda bunun önemini ve değerlerini göstermeye çalışacağız. Hemen Bilal Ag, Şerifle başlıyoruz. Bilal Akşerif kıyafetinden de görüyorsunuz bir Tuarek lideri. Tuareklerin en önemli kabile şeflerinden bir tanesi. Son derece genç birisi. Bilal Akşerif daha yakın zamanda yaralandı ama Azavat Kurtuluş Hareketi'nin liderliğine hala devam ediyor. Ülkedeki en önemli siyasi aktörlerden biri. Az önce de söyledik bütün kriz Bilal Akşerif'in liderliğindeki Azavat'ın bağımsızlık ilanıyla Bağımsızlık için e, merkezi hükümetle karşı karşıya gelmesiyle başlamıştı. Çok sağlam bir tabanı var. Tuarek kabilelerinin büyük çoğunluğu Bilal Akşerif'in arkasında. İkinci aktörümüz e, Iyad Aggali. İyad Aggali e, biraz daha tecrübeli bir isim. E, 90'larda e, yine Azavat Hareketi'nin lideri olarak öne çıkmıştı. Kendisi Tuarek ve Tuarek Kurtuluş Hareketi'nden birçok ismi yanına aldı, birçok destek aldı. Ee, daha sonra farklı yerlerde bulundu ancak en son e, özellikle e, devlete karşı isyan etmişti. Sonra bir şekilde Mali devletiyle anlaştı, Suudi Arabistan'da elçi olarak bulundu. Şimdi ise İslamcı bir örgüt kurarak örgütten ayrıldı. Ensarüddin adlı e, örgütün lideri ve savaşma yöntemi önemli, savaşma kabiliyeti önde gelen isimlerden bir tanesi. Bir diğer aktörümüz Ömer Hamaha. Ömer Hamaha'yı görüyoruz. Kendisi Moritanya'da İslami eğitimini aldı. Kardeşi Mali'de savaşırken, devlete karşı savaşırken ölmüştü. Tevhid ve Cihat Hareketi diye bir hareket kurdu yakın zamanda ve tam anlamıyla sildi süpürdü Mali'yi yakın zamanda. Son derece askeri yetenekleri yüksek bir isim. Kendisi Kaleşnikov ustası olarak biliniyor. Ve daha önce de Cezayirli Muhtar Bel Muhtar'ın yardımcısı olarak e, görev yapmış bir isimdi. Dördüncü aktörümüz Amudu Sanogo. Biraz önce bahsettik Sanogo'dan. Sanogo e, yüzbaşıyken darbe yapabilecek kadar e, hırslı bir isim. E, yurt dışında eğitim aldı e, ancak... Yaptığı darbeyle ülkeyi bölünmekten kurtaracağını söylemişti ve tuarrekler tuarrekleri püskürtebileceğini düşünmüştü. Ancak bunda başarılı olamadı ve özellikle darbeden sonra uluslararası toplum net bir şekilde Sanogo'yu uyardı ve Sanogo limitlerinin farkına vararak önce profilini düşürdü ve daha sonra da geri çekildi. Bir diğer aktörümüz e, Tumani Tuare, e, Tumani'den e, daha önce de e, bahsettik yine e, başlarda. Kendisi asker kökenli, askeri eğitimini Sovyetler Birliği ve Fransa'da aldı. O yüzden Fransa'yla da çok yakın ilişkileri vardı ve ülkede güvenliği sağlayamadığı için e, devrildi. Devrilmesiyle beraber kriz tam anlamıyla başlamış oldu. Bir diğer aktörümüz e, Fransa'nın e, Cumhurbaşkanı François Hollande. Hiç kimsenin beklemediği bir anda Fransa ülkeye müdahil etti. E, Holland'ın e, müdahalesi çok anlaşılamadı çünkü partisi, Sosyalist Parti tam anlamıyla Holland'ı eleştirmeye başladı. Şu anda da ilk siyasette son derece zor durumda e, Holland e, ve e, halen çekilmenin e, kendisi için meşru bir yolunu aramaya çalışıyor. Evet önemli aktörlerimizi burada bitiriyoruz. Sosyal medya raporumuzla devam edeceğiz. Evet, sosyal medya raporuyla programımıza devam ediyoruz. Sosyal medya raporunda editörümüz Yusuf Özhan bize sosyal medyada Mali'nin nasıl ele alındığını bizim için inceledi. Evet Yusuf, ne var bu hafta? Merhaba Nuh Bey, bu hafta Mali anahtar kelimesiyle Twitter'da geçen atılmış olan mesajları mesajlarda derlediğimiz analizimizi ben sunmak istiyorum. Özet olarak 16 Ocak 20 Şubat tarihleri arasında oluşan arşivimizden bu analizimizi yaptığımızı belirtmek istiyorum. Ve yaklaşık olarak tabi ki bu arşiv içerisinde Mali'ye dahil olmuş olan başka mesajların da var olduğunu hatırlatarak 1.9 milyon mesaj olduğunu söyleyerek başlamak istiyorum. Günde ortalama bu da yaklaşık olarak 55 bin mesaja tekabül ediyor. Bütün bu bir aylık süre içerisinde en yoğun olan günü ben örnek olarak seçip bunun hakkında size bilgi vermek istiyorum. Bu da 6 Şubat tarihi. Peki nedir 6 Şubat tarihine özel yapan? 6 Şubat'ta e, Afrika Uluslar Kupası yarı final maçı düzenlenmişti e, ve bu maçta Nijerya ile Mali karşılaşmıştı e, ve maçı da 4-1 Nijerya kazandı. Ve Fenerbahçe'nin eski oyuncularından de 44. dakikada bu maçta gol atmıştı. E, 6 Şubat yani ülkede... Mali sadece tam, savaştan bahsetmiyor yani. Aynen öyle yani ülkede savaş... E, Boruları çalarken bir taraftan halk e, oraya da kilitlenmiş vaziyette. Bunu görebiliyoruz. Atılan mesajların örneğin sayısı bunu fazlaca fazla gösterebilir 177 bin mesajdan söz ediyoruz. Bir gün içerisinde atılmış e, 177 bin mesaj. Ve bunların 70 bini retweetten yani tekrarlardan oluşuyor. Bu retweetlerden tekrarlardan en fazla e, gösterilenlere değinmek istiyorum. En fazla e, tekrar kazanmış olanlara değinmek istiyorum. Birincisi Chelsea'nin gönderdiği ve e, Chelsea'de top oynayan... Nijeryalı futbolcular için söylenmiş olan, onları tebrik eden ve başarılar dileyen bir mesaj. İkincisi Nijerya'nın galibiyetini kutlayan bir tweet. Üçüncüsü ise bu kadar futbol konuştuktan sonra tabii ülkelerde de savaş hazırlıkları yapılırken aradan aşağılardan seçerek aldığımız bir mesaj. 195 kere retweet edilmiş olan BBC'ye ait bir tweetten söz ediyoruz ve Fransa'nın Mart ayında Mali'den çekileceğini e, iddia eden bir mesaj bu. Benim aşağı yukarı e, bahsedebileceklerim e, genel olarak Mali hakkında Twitter raporu e, çerçevesinde bunlar. Risk analiziyle devam ediyoruz. Evet risk analizi devam ediyoruz Mali'de şu anda önümüzde hangi riskler var önümüzdeki dönemde bunlar ne tür sorunlar yaratabilirler hemen bunları kısaca aktaralım size e, 4 tane riskimizden bahsediyoruz Arap Afrikalı ayrımı Azavad'ın bağımsızlığı kurumların zayıflığı ve krizlerin bulaşıcılığı 4 ayrı başlığımız var bunları teker teker gündeme alalım şimdi. Evet e, bu krizlerin başında risk analizinin başında e, elbette Arap-Afrikalı ayrımı geliyor. Bu son derece önemli bir sorun çünkü bütün bölgeye yayılabilir. Daha önce Sudan'da bu oyun oynandı. Sudan'da e, siyah e, ülkedeki siyahilerle siyahi Müslümanlarla Arap Müslümanlar arasında bir ayrım ortaya çıkartıldı. Ki aslında tek fark e, ya da bunları birleştiren tek şey Arapça konuşmaydı. Bunun dışında gerçekten e, siyahlarla Araplar tam anlamıyla iç içe girmiştir. E, bildiğimiz anlamda ayırmak mümkün değil. Ancak son zamanlarda bu tam anlamıyla kışkırtılıyor. Eğer Mali üzerinden böyle bir kışkırtma yaşanırsa, böyle bir provokasyon yaşanırsa bu Sudan'daki gibi ülkenin bölünmesine yol açabilir. Başka ülkelere de taşınabilir. E, i̇kinci riskimizden e, hemen bahsedelim. Azavat'ın bağımsızlığı. Bu da e, yine e, Azavat-Tuarek bölgesi. Tuvarek bölgesi olduğu için de ülkenin kuzeyi, Tuvarek bölgesi dediğimiz bölge Türkiye büyüklüğünde bir yer. O yüzden de ciddi almamız gereken bir şey bu. Eğer bu bölge ayrılırsa son derece az nüfus yaşadığı için burada bölgedeki bütün kaçakçılık ve illegal grupların bunların içine terör grupları da dahil olabilir, mafya da olabilir, bütün bunların hepsi olabilir, hepsi için tam anlamıyla bir yatak, bir yuva haline gelecek. Bu da bütün bölgeye istikrarsızlığın yayılması demek. Bir sonraki konu başlığımız istikrarsızlık noktasında. Ee, hemen bir sonraki ledimizi getirelim. Bir sonraki istikrarsızlık kurumların zayıflığı. Ülkede zaten demokrasiyle başlamıştı ülkedeki e, ülkenin güzel hikayesi ama bu sona erdi. Şu anda kurumlar tam anlamıyla çökmüş durumda. E, komşu e, ülkeler ve komşu e, Nijerya, e, Cezayir veya Ekovas gibi kurumlar destek vermezse ülkedeki kurumlar zaten zayıf olduğu için ayakta duramayacak ve böylece darbeyle e, darbeden sonra tam bir parçalanmayla e, ortaya çıkıp parçalanma ortaya çıkabilir. Bu da yine bütün bölgeye sorun yaratacak. Bir sonraki e, ledimize bakarsak son riskimiz krizlerin bulaşıcılığı. Bizim için son derece önemli bir nokta. Mali'de her şey büyük oranda son kriz Libya'nın çöküşüyle başladı. Şu anda Mali'deki kriz Tunus'u, Nijeri, Nijerya'yı ve Cezayir'i tam anlamıyla altın üstüne getirmiş durumda. E, tam anlamıyla ülkeyi zora sokmuş durumda. Haritamızda da görüyorsunuz Libya'dan kaçış e, yüz binleri buldu. Bütün bu yüz binler bütün bölgeye yayılarak e, Moritanya, Nijer, Burkina Faso, Çat gibi ülkelerde önemli etkilere yol açtı. Bizim de sınırımızdaki Suriye e, krizinin böyle bir etki yaratma potansiyeli için Türkiye için önemli bir deney Önemli bir çok yakından gözlenmesi gereken sınırların sınır güvenliği ve krizin bulaşıcılığı anlamında gündemde tutulması gereken bir konu. Şimdi risk analizimizden sonra gelecek senaryolarıyla devam ediyoruz. Evet senaryolarımızı yine kötü senaryoyla başlıyoruz. Kötü senaryo aslında şu andaki duruma en yakın senaryo maalesef. Radikal ve ayrılıkçı unsurların krizi komşulara taşıdığı iç savaşın eşiğinde kuzey ve güney olarak bölünmüş bütün bölgeye istikrarsızlık yayan bir Mali. Bu en yakın durum şu anda. Ülke bölünür mü? Tuareklerin nüfusu az olduğu için ve kaynakları olmadığı için belki bölünmeyebilir. Ama çok kötü bir senaryo olarak e, Cezayir'de doğal gaz kaynaklarında yaşanan sorunları hatırlarsak, terörün bölgeye yayılmasını düşünürsek, mafya hareketlerini düşünürsek e, kötü senaryoya oldukça yakınız diyebiliriz. Kabul edilebilir senaryo, aslında kabul edilebilir senaryo askeri cuntanın zayıflayarak siyasi sürecin önünün açılmasıyla ilişkiliydi. Eğer Azavat krizi kontrol altına alınabilirse ve böylece müzakerelerle siyasi bir çözüm ortaya konulabilirse ve Tuarekler bir şekilde merkeze çekilebilirse o zaman Mali bölge ülkelerinde desteğiyle en başta Cezayir ve Nijerya'nın desteğiyle elbette kendisini sürdürebilen, yönetebilen bir ülke haline gelebilir. Ve iyi senaryo, iyi senaryo e, demokratik düzene geçen yani birkaç sene önceki durumuna geri dönmüş olan bir Mali eğer böyle bir Mali olursa sadece Fransa'yla değil Afrika'yla bütünleşmiş, azavat sorununu çözmüş, Afrika-Arap, Afrikalı ve Arap ayrımını bir kenara bırakmış bir Mali olacaktır. Eğer bu gerçekleştirebilirse bölgede bölgede bir istikrar adası haline Mali gelebilir. Ancak maddi ve ekonomik sorunlar maalesef şu anda oldukça zorluya diyebiliriz Mali'yi. Bugünkü programımızın konusu Mali'ydi. Programımız burada sona eriyor. Haftaya Ülke serimizi sona erdirip e, güvenlik ve dış politika alanındaki önemli konularla devam edeceğiz. Bundan sonra konular ve ülkeler dönüşümlü olarak gündeme geleceğiz. Haftaya konumuzu bekleyin. Konumuzun detayları hakkında bilgileri almak için bizi sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. İyi geceler.